Astrokozmo'dan herkese merhaba. Gezegenler adlı oynatma listemizin 3. videosuyla tekrar karşınızdayız. Bu videoda sistemimizin ikinci ışık kaynağı olan ayın üzerimizdeki etkilerini, neyi ifade ettiğini ve ay burçlarını detaylıca öğreniyor olacağız. Bundan önceki eğitimlere ulaşabilmek için açıklama kısmına eklediğimiz linki tıklayabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiş yapalım ve sistemimizdeki ikinci ışık kaynağı olan ayın üzerimizdeki etkilerini ve ay burçlarının detaylarına bakalım. Daha önce gezegenler videomuzda detaylıca anlattığımız gibi ay astrolojide duygularımız üzerinde çok etkili olan bir gezegendir ve motivasyon kaynağımızı arzu ettiğimiz konuları anlatmaktadır. Sistemde ay en hızlı hareket eden gezegen olduğu için duygularımız da gün içerisinde sürekli değişmektedir. Ay haritalarımızda hangi evdeyse o ev konularıyla ilgili hayatta motive oluruz. Ayrıca duygusal olarak durumlara ve konulara nasıl baktığımızı ve o durumu nasıl yaşadığımızı göstermektedir. Tepkilerimizi, geçmiş yaşam deneyimlerimizi anlattığı için Ay burçlarda çok önemli olmaktadır. Şimdi sırayla ayın burçlarda ayrı ayrı nasıl etkiler verdiğine geçelim. Ay koçlar cesur, cömert ve merhametli olmanın yanında bağımsız, kontrolsüz ve aktif insanlardır. Huzursuz olduklarında düşüncesiz ve aceleci dürtülere sahip olurlar. Hevesli, meraklı ve heyecanlı olmanın yanında Hayatı yaşayarak deneyimlemek isterler. Hayatta kalma içgüdüleri çok fazladır. Bu yüzden bencillik yapabilirler. Ay boğa burcunda yücelir ve bu yüzden şanslı ve bereketli bir yerleşimdir. Sevecen, romantik, koruyan ve kollayan bir karakter verir. Maddiyat ve refahlarına düşkün oldukları için paraları olduğunda daha rahat ederler. Ayrıca sahiplenen kıskanç bir yapıları vardır, çapkınlığa uygun yapıda değildirler. Bu özelliklerinin dışında annelerine fazla düşkünlükleri olabilir. Ay ikizler ne hissediyorsa dile getirir ve duygularını kolaylıkla ifade ederler. Bu yüzden bazen açık sözlü olmaları başlarını derde sokabilir. Ayrıca bu kişiler çok fazla ikilemde kalırlar. En iyi işi de yapsalar, en iyi eşe de sahip olsalar daha iyisi var mıdır diye düşünürler. Aşırı meraklı ve her şeyi öğrenmek isteyen kişilerdir. Onlar için zeka ve bilgi son derece önemlidir. Ay yengeç burcunda yöneticidir. Bu yüzden ayın hızlı hareket etmesi bu yerleşime sahip olan kişilerin duyguları üzerinde daha etkili olur. Yani güne mutlu başlarlar. Ve gün sonunda hüzününü kapatabilirler. Bunun tam tersi de olabilir. Ne zaman ağlayacakları ve gülecekleri kestirelemez. Ayrıca tam olarak bilmedikleri her şeye karşı endişeli tavırlar sergileyebilirler. Son derece kırılgan, hassas ve hiçbir şeyi unutmayan kişilerdir. Bu yüzden gerçek dostları sayılıdır. Ay yengeçler olaylara duygusal tarafından bakma eylemindedir ve annelerine son derece düşkün insanlardır. Ay aslanların hayat boyu yaşam kalitelerini yükseltmek ve kendilerini geliştirmek birinci görevleridir. Genelde ilgi gören ve dikkat çeken insanlardır. İçlerinden kendilerini kral ve kraliçe gibi özel hissederler. Herhangi bir şey kontrolleri dışında gelişirse sinirli ve gergin olurlar. Genel anlamda hayatta zor olanı ve güç olanı isterler. Özellikle aşk konularında en güç olanı ve en zor olanı seçerler. başaklar için tertip, düzen ve hijyen konuları son derece önemlidir. Bazen bu konuları takıntı haline getirebilir, hastalık hastası olabilirler. Teknik konularda çok becerikli, iş bitirici ve planlı hareket ettikleri için iş yerlerinin aranılan elemanlarıdır. Alçak gönüllü olmanın yanında işlerini gerçekten iyi yapan insanlardır. Kolay kolay her şeyi beğenmezler, mutlaka bir kusur bulurlar. Bu yüzden her zaman her şeyi mükemmel yapmaya ve mükemmel olmaya çalışırlar. Ay teraziler kendi değerini anlamak için başkalarının desteğine ihtiyaç duyarlar. Yaşadıkları çevreyi, arkadaşlıklarını, ailesini, sevdiklerini, herkesi ve her şeyi kötülüklerden arındırmaya çalışırlar. Amaçları dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir. Neyin nasıl yapılacağını, kimden neyi nasıl isteyeceklerini çok iyi bilirler. İnanılmaz bir ikna kabiliyetleri vardır. Çok iyi bir gözlemci olmanın yanında yetenekli ve becerikli insanlardır. Ay akrep burcunda düşer ve bu yüzden ay burada çok zorlanır. Bundan dolayı kişiler kendilerini yalnız hisseder, korkuları olan ve huzursuz kişilerdir. Çocukluk dönemlerinden beri bu korkularıyla baş etmek durumunda kalırlar. Bu korkularını anlatamadıklarında içlerinde büyük fırtına haline dönüşür. Bu yüzden her konunun en derinini bilmek isterler ve olaylar üzerinde kontrolcü bir yapı sergilerler. Duygusal zekaları son derece gelişmiştir ve sezgileri çok kuvvetlidir. Ay burcu yay olan kişiler canlı, neşeli, güler yüzlü ve yardımsever insanlardır. Dünyayı yaşanabilir bir hale getirmek için kendilerini sürekli geliştirmek isterler. Genelde mütevazi yapıdadırlar. Hiçbir ayırım yapmasalar da eğitim ayırımı yapacaklardır. Sonuçlarını hiç düşünmeden aklına geleni söyleyen, Özgürlük ihtiyaçları çok fazla olan kişilerdir. Bu yüzden aidiyet duyguları çok az gelişmiştir. Ay oğlak burcunda zararlı bir konumdadır. Çalışkan ve becerikli olan ay oğlaklar ciddi, azimli ve disiplinli bir şekilde çalışabilirler. Organize olma yetenekleri son derece gelişmiş insanlardır. Ay oğlaklar genelde uslu bir çocukluk dönemi geçirir. Genel anlamda hayatlarında çok zorda kalmadıkları sürece hiç kimseden yardım istemezler. Çok dayanıklı ve sorumluluk sahibi bir yapıları vardır. Ay oğlakta zararda olduğu için aile sevgisini eksik almış kişiler olabilir. Bu yüzden sevgiyi nasıl vereceklerini bilemezler. Herkes için doğal olan duyguları hissetmekte zorlanırlar. Bu kişiler için öncelikli olarak iş ve kariyer gelir. Toplumsal statüleri son derece önemlidir. Ay kovaları anlatacak en önemli kelime özgürlüktür. Yalnız bu özgürlüğü sadece kendileri için değil, başkaları için de aynı şekilde isterler. Sürekli olarak eşitlik ve adalet peşindedirler. Sıra dışı yapılarından ve düşüncelerinden dolayı evliliğe pek yatkın değildirler. Fakat evlendilerse partneri kaybetme acısı çekecekleri içindir. Bu kişilerin davranışları herkesi şaşırtabilir. Çünkü bu burcun yöneticisi Uranüs'tür. Uranüs'ün doğası ve Ay'ın doğası birleşince kişiler toplumsal ve evrensel bir bakış açısı kazanacaktır. Ay balıklar çok şefkatli ve aşırı merhametli insanlar olurlar. Bu yüzden kolayca kandırılabilirler. Dolayısıyla zaman içerisinde duygusal görünmekten korkan kişiler olacaklardır. Vizyon sahibi yaratıcı ve iyileştirme özellikleri olan kişilerdir. Tabii bunun bir de dezavantajı vardır. Başkalarının sorunlarını kendilerine sünger gibi çekerler. Ve aşırı hassaslıkları yüzünden kolayca incinebilirler. Bazen de işine gelmediği yerde kaçan kişiler olurlar. Genellikle diğer insanlara yardım etme gayretinde olan kişilerdir. Fakat iyi niyetleri suistimal edilen insanlardır. Işıklar ay ve ay burçları konusunun sonuna geldik. Sizin ay burcunuz nedir? Bize mesaj kısmında bildirebilirsiniz. Ayrıca ay evlerde konulu videomuz ve ilerideki eğitimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca beğeni göndererek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Diğer eğitimlerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.